İşte birim vektörümüz u. Vektörümüz yata eksende kat ettiği her 1 bölü 3 birim için dikey eksende karekök 8 bölü 3 birim gidiyor. Bu vektörün bir birim vektörü olduğunu kanıtlayabiliriz. Nasıl mı? Bu bileşenlerin ikinci kuvvetlerini yani karelerini toplayıp, bu toplamın karekökünü alarak u vektörünün büyüklüğünü bulabilirim. Bu aslında Pisagor teoreminin bir uzantısı. 1 bölü 3'ün karesi artı, Karekök 8 bölü 3'ün karesi ve tüm bunun karekökü. Ve bunun sonucu ne olur? Bakalım. Karekök içinde 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 eder. Karekök 8 bölü 3'ün karesi ise, 8 bölü 9 eder. 1 bölü 9 artı 8 bölü 9, 9 bölü 9, yani 1 eder ve 1'in karekökü de 1'e eşittir. O halde bu bir, Birim vektördür. Şimdi de bu vektörün yönünü değil de büyüklüğünü değiştirmek istediğimizi düşünelim. Yani artık büyüklük 1 olmayacak. Evet, v vektörünün u vektörüyle aynı yöne sahip olmasını istiyoruz ama büyüklüğü 11 olacak. Evet, büyüklüğü 11 olsun. Evet, gelin şimdi v vektörünü tanımlamaya çalışalım. U vektörünün bileşenlerini 11 kez büyütürsek hem aynı yöne sahip oluruz hem de istediğimiz büyüklük olan 11'e 11'e sahip oluruz. O halde v vektörü eşittir 11 çarpı U vektörünün bileşenleri yani 1 bölü 3 ve karekök 8 bölü 3 ve bu da 11 bölü 3 virgül 11 çarpı karekök 8 bölü 3'e eşit olur. Aynı bu örnekte yaptığım gibi bir vektörün büyüklüğünü bileşenleri değiştirmeden vektörü bir sayı ile çarparak değiştirebilirsiniz. Eğer bana inanmadıysanız ve vektörünün büyüklüğünü, aynı u vektörünkini hesapladığımız gibi hesaplayın ve sonucun 11 çıktığını görün. Bu kadar.